Merhaba arkadaşlar, Gear ile ilgili bir video serisi yapmayı düşündüm. Umarım faydalı olur. Şimdi Gear dediğimiz şey aslında Türkiye'de de son zamanlarda etkinliklere katılıyorlar. Ekipte Türkiye'de yaşayanlar da var. Polkadot ve Polkadot'un ötesinde Substrate destekli blockchainler için bir akıllı kontrat platformu. Şimdi burada bazı kelimeler size yabancı gelebilir, onları açacağım. Eğer önceden Polkadot sistemini hiç araştırmadıysanız biraz karışık gelebilir. O yüzden biraz Polkadot meselesinden bahsedeyim. Şimdi blok zincirlerle ilgili en büyük sorunlardan biri biliyorsunuz. Ölçeklenebilir olması, işte güncellemelerin sorunsuz olması. İnşaat sürecinde yani blok zincirin ya inşası sürecinde belli standartların oluşturulması, blok zinciri de inşa edecek kişinin işte güvenlikti, başka şeydi bunlardan ziyade doğrudan işe odaklanması gibi sorunlar var. Aslında bu motivasyonlarla e, Polkadot'un kurucusu, Ethereum'un eski kurucularından Gavin Wood, e, Substrate'i geliştiriyor. Substrate'i. Blockchain'lerin Linux'u olarak tanımlıyor. Yani burada paketler var ve bu paketlerle siz iş yapacaksınız. Tabi burada Rust programlama dilini tercih ediyor. Neden Rust? Bunu zamanla çok daha iyi anlayacağız. Tabi ama... Özetle şöyle söyleyebilirim. Biz artık daha titiz çalıştığımız işler yapmamız gerekiyor. Yani şöyle düşünün. İnsanlar evlerini yapmaya başladılar ve evlerini yaparken... İlk başta ana amaçları barınma e, idi. Daha sonrasında estetik kaygıları veya diğer şeyler, işte hastaneye yakın olsun, e, metroya yakın olsun gibi kaygılar ortaya çıkmaya başladı. Depreme dayanıklı olsun vesaire. İşte zaten bu blok zincir serüveninin de e, yolda karşılaşılan sorunları da esas alarak RAST'ı tercih ediyor. Çünkü RAST sistem programlama noktasında... ...hafıza yönetimi çok iyi. Yani bu ne demek? Bir değişkeni bile... ...oraya eklerken... ...o değişkenin hafızada... ...ne kadar yer kaplayacağını... ...ve işte oradaki... ...sahiplik... E, ...gibi yaklaşımlarla... ...o değişkenin nerede artık kaybolacağını... ...hafızada tutmayacağımız falan düşünüyoruz. Bunları dert ediyoruz. Daha... E, Rubust diyorlar yani. Daha sıkı çalışıyoruz. Titiz işçilik. Neden? Çünkü eski modelde bu en fazla sizin programınızın donmasını sağlardı. Program donar, kızarsınız. Ya. Yine dondu, yavaş çalışıyor falan. Ama şimdi finansal bir risk var. Bunu şöyle anlatabiliriz. Geçen sevgili Aybars Dorman'ın podcastinde de anlattım. Daha yayınlanmadı da. Şimdi Web 1, Web 2, Web 3'ü anlatırken, Web 1'de şöyle düşünün, burada oturmuşsunuz, biri bir tekneye binip gidiyor karşı. Karşıda altınlarla dolu bir ada var, oraya gidiyor. Siz izliyorsunuz. Web 1 bu. Web 2'de şimdi adaya gidecek diyorsunuz ki, ya ben de sana bir yolluk koyayım, bir destek olayım, bir şeyler yapayım. E, adaya gidince dönüşte belki bana da altın getirirsin. Ama orada adaya gidecek kişinin inisiyatifine bırakıyorsunuz. Orada bir otorite, bir aracı oluyor. Bu da işte Web2 yani Facebook'a siz bir sürü değer katıyorsunuz ve bunun karşılığında YouTube'a veya Facebook'un size vereceği değeri kendi belirliyor yani orada otorite o. Web3'de ise tekneye atlayıp beraber gidiyorsunuz. Dolayısıyla tekneye atlayıp beraber giderken kaybedecek çok şeyiniz oluyor. Çünkü bu yolculuklar genelde %99 teknenin batmasıyla sonuçlanıyor. Yani internet girişimlerinin %99'u batıyor. Çünkü çok deneysel yeni bir alan. Yine ne olursa olsun yeni bir alan. Hal böyle olunca arka planda çalıştırdığımız programlarda da kaybedecek şeyimizin çok olması bize daha güvenli, daha hafıza yönetimi iyi e, sistem programlama e, ya yakın blok zincirler tasarlamamız e, ihtiyacını doğuruyor. Tamam, da seçtik. Neden substrate? Substrate ne? The substrate de işte Rust üzerinde blok zincirler tasarlamak için oluşturulmuş ve her geçen gün gelişen bir yapı. Parity şirketi yapıyor. Burada Parity var. Parity bu süreci, Substrate'i geliştiriyor. Burada Web3 Foundation var. Web Foundation Bu sürece akademik olarak veya finansal olarak destek oluyor. Ekosistemi büyütüyor. Bunların dışında burada da Polkadot Kusama falan var. Polkadot Kusama da bunun ürünü yani... Parity'nin, Substrate'in sahneye çıkarttığı star. Aslında bu star bağımsız. Yani Polkadot bağımsız. Ama arka planda onu besleyen bazı finansal veya teknolojik olarak besleyen bazı odaklar var. Biraz karışık gelebilir. Hele kutsamaya geçersek o daha karışık. Karışınca kafa genelde şöyle derler. ya Kafanız karışıyorsa genelde bir bildiği vardır derler. Yani o, öyle demeyelim ama kusama da daha deneysel bir ortam düşünüyor. Yani daha e, oradaki para çeneleri kiralama diyeceğiz. Para neye geleceğiz. Oradaki e, Kusama ağına bağlı blok zincirlerin daha hızlı kiralanabilir. Daha farklı deneysel çarpışmalara girebildiği, daha farklı bir ortam. O yüzden sloganı Kaos'u bekleyin. Piyasa bunu çok algılamadı ama yani piyasa daha çok test daha olarak algıladı. Hala öyle. Bu algıyı yenmek için ciddi bir marketing. Marketingin ötesinde bence felsefi olarak da bu meseleyi anlatma yoluna gitmeli. Şimdi şuraları kapatalım. Biraz sonra yeni sekmeler açacağız. Gear'a girdiğimizde Gear'da neyi görüyoruz? Diyor ki ben Polkadot için bir akıllı kontrat platformu yapıyorum. Tamam yapıyorsun. Güzel. Peki buna ihtiyaç var mı? Şimdi bunu Gear ekibiyle konuştuğumda da şey diyorlar. Ya biz masaya yeni bir şey koyuyoruz. Moonbeam'i mesela böyle tatlı da olsa eleştirdikleri nokta. O diyor ki, herkes EVM uyumlu bir şeylerin peşinden koşuyor. Ethereum Virtual Machine. Ama Polkadot'un zaten ortaya çıkma amacı bu mimariyi tamamen değiştirmek. Tamam, EVM uyumlu olduğunda pazarlama noktasında iyi olabilirsin falan. İnsanlar kolay senin platformuna geçebilir ama masaya da yeni bir şeyler koymak lazım. Bu kadar anlattıktan sonra geliyoruz. Gear'ın buradaki kullandığı anahtar kelime olan vasıma. Yani web assembly'i. Web assembly dediğimiz şey aslında ben açayım bir yandan da bir yandan da kendi e, anladığımdan bahsedeyim. Şimdi basit bir makine modeli diyor. E, bir format. Biz ne yapıyoruz? Rast'a belli şeyleri yapıyoruz ama bunu web assembly ile aslında oradaki, nasıl diyeyim, arka planda tencerede pişen bir şeyler var. Ama siz bunu servis etmeniz lazım. Şık bir şekilde bir tabakta son tüketiciye getirmeniz lazım. Burada web assembly devreye giriyor. Yerel benzeri yüksek performans, daha az bellek kullanımı, farklı platformlara taşınabilirlik için oluşturmuş düşük seviyeli bir ikili format. Format dikkat ederseniz. İşte JavaScript'e e, yerini alması da düşünülüyor. E, Nasıl çalışıyor? Bir derleme hedefi. Bunu sonra zaten örnekle göstereceğim. Doğrudan bunu yazmıyorsunuz. Web Mesela Rust'ta yazıyorsunuz. Sonra Web Assembly olarak derliyorsunuz. O da kodun yüklenmesi, ayrıştırılması, çalıştırılması gibi e, işlemleri ele alıyor. Şimdi burada e, bunlar biraz detay ama bütün programlama dillerinde biliyorsunuz çöp toplayıcı falan var. yani Bazılarında var bazılarında bir çöp toplama yaklaşımı var. E, burada da e, onlarla ilgili bir yaklaşımdan bahsetmiş. Yine threading, e, yığın bellek işlemleri, işte oradaki veri modellerini nasıl kullanacağı ile ilgili CPU'yu hızlandırma falan. Buralara çok girmeyelim. Biraz daha farklı bir alana kayıyor. Bizim oradaki odağımız, işte blok zincirde bu neden var, niye kullanılıyor falan. Gelelim geri. Kusama veya Polkadot parataynlarındaki e, kullanabilirsiniz ama aynı zamanda başka şekillerde de de kullanabiliriz. Başka şekillerde Substrate temelli standalone dedikleri yani Kusama Polkadot ağına entegre olmayan ki onu da göstereyim. Kuslama ve Polkadot'ta e, buralarda parateinler var. Parateinler denizci açık artırması denilen bir şekilde açık artırmaya giriyorlar. Ve bu açık artırmayı kazanınca... Bakayım burada. Hmm, dot market, burada göstermemiş. Yani leasing paratein. İşte kiralananlar şu an bunlar. İşte pahalı. Neydi bu? Lit. litant Lit. litantry. İşte Kyle'ın şu işte Mumbi. Burada parateinler var ama mesela bu slotları kazanamamış mesela şuradan bakayım. Atayım Atos benim tahminim kazanamamıştır. Bir paratein. bu bu da substrate temelli. Yani aynı mimari kullandığı için gelir burada da çalıştırabiliyorsunuz. Elelim. Diyoruz. Ha, burada şöyle güzel bir şey yapmışlar. Ya, yani ilerleyen videolarda orada çalışacağız. Bu geliştirme ortamı. Biz şuradan va vasım kodlarımızı yüklüyoruz. O wasm kodları işte derlenmiş kodları yüklüyoruz. Daha sonra çalıştırıyoruz. Mesela bakalım buradan bunlar yeni de. Hmm. Şimdi aşağıda benim burada yaptığım denemeler var. Buğra token. Mesela açıyorum. Hello World Contrast. Bakayım şu Burad token'ı yapmışım mesela sadece üretmişim. Onun içindeki diğer fonksiyonlar falan var. the send message deyip o kontratı çalıştırıp içerisinde işte mint mi var, transfer mi var, burn mi var oluşturduğunuz token'la ilgili e, işlemleri burada yapabiliyorsunuz. Burada aktör dediği, actor dediği yaklaşım var. Buna ayrı bir video lazım. Ama ben burada genel olarak anlatmaya çalışıyorum. Yani buradan programı yükleyip daha sonra çalıştırıp işte burada send, te test bakiyesi alıyorsunuz mesela. İşte buradan alırız. Şu anda var. Gerek yok. Kapatabilirsek. Burada kapatmayı göremedim. Bari alalım. Hmm, piyano. Piyano. Yani buradan 10.000 tane daha aldık. Burada e, Explorer kısmında işte son olaylar var. E, Message'de sizin gönderdiğiniz mesajlar, aldığınız mesajlar var. Aslında burayı güzel yapmışlar. Yani bir geliştirme ortamı e, Şimdi başka bir yere bakalım. Ve son olarak bu videoda White Paper'ını biraz dataset. Muad paper'ında ilk olarak özetliyor. Yani blockchain teknolojisinin temel sorunları burada deps'lerde e ve assembly kullanmasının niye önemli olabileceği. Burada aktör modeline değiniyor. Ondan sonra giriş kısmında bu web3'e kadar gelen süreci işte buradaki geliştirici sayısının artması, yatırımların artması, ilk blockchain'lerin özellikleri, ilk akıllı kontratların özelliklerine falan değiniyor. Ben şurada bu hakkını vermek lazım. Biliyorsunuz biz Bitcoin'in geliştirilmeden önce akıllı kontratlar geliştirilebiliyor. Aslında bu tarafta bir kripto paranın yolu var. Yani bir... Serüveni. Ama bu tarafta da akıllı kontratların serüveni var. Akıllı kontratlar da e, ayrı bir serüven içerisine yol alıyor. Oradaki yaklaşımlar da önemli. İşte modern blockchain'lere bakıyor. Polkadot'u burada anlatıyor. Substrate'i anlatıyor. Ben biraz onlara e, söyledim. Buradaki e, kapasitelere e, bakıyor. Network state demiş... Buradan sonra biraz daha artık teknik detaylara giriyor. Ha parateyn olarak ileride bir parateyn olarak A eklenebilir. Şu anda parateyn yok. Tokenomics'e girmemiz. Zaten bunun e, bir kripto parası şu an yok. E, önümüzdeki yıl çıkaracaklar muhtemelen. Düğümler. Düğümlerle ilgili hemen size telemetriden göstereyim. Şimdi bu telemetri Polkadot'un da ekosistemindeki birçok eee şeyi gösteremişti. Ama kendileri ayrıca açmış. Normalde başka bir site üzerinden de gösteriyor. İşte şu an şu anda Testnet versiyon 4, 2986 tane node var. Ee, farklı Testnetler var. Gördüğünüz gibi dünyaya dağılmış şekilde. Bu biraz yavaş oluyor. Şuraya açarsanız düğümleri de görebilirsiniz akışı. Siz de bir düğüm kurup bağlanabilirsiniz ağ. şurada da Ankara'yı gördüm sanki. Yanlış görmüş olabilirim. Şu an bu şekilde ilerliyor. Şimdi bir sonraki videoda ben birazcık daha e, bunun dokümentasyonunu gerek white paper üzerinden gerekse e, wikipedyalar üzerinden e, anlatacağım. Burada bu e, gear.j site güzel yapmışlar. Hatta şöyle bir çok kısa göstereyim. Mesela burada e, Gear'in e, Gear kendi JavaScript e, dosyasında, klasöründe. Burada örnek projeler de var. Şurada. Apps dediğimizde işte mesela açık artırma uygulaması, e, bir oyun, indeksleme, marketplace, NFT, staking, tedarik zincire gibi konularda da örnek uygulamaları var. Bunları lokalde çalıştırmanız için. Yani şimdi burada son göstereyim mi? Mesela NFT Marketplace'e giriyoruz. Sorsa giriyoruz. Buradan bu assets'ler var. komponentler var. TypeScript'te yazılmış. Buradan bazı ayarlamaları yapmamız gerekiyor. Burada tabii çok e, yeni, deneysel bir proje olduğu için sorun. yani Sizin izleyeceğiniz tutoriallardaki kodlar da tamamen, yani köklü değişiklikler de yapabiliyorlar. Dolayısıyla onları iyi algılamanız gerekiyor. Burada birazcık e, işimiz kolay değil. Bu şekilde e, bakmış olalım. İRAM. Diğer videolarda daha detaylara da girelim.